Ekranlarında, ekranlarında yeni bir seçim, seçim özel programıyla daha birlikteyiz. Artık seçimlere e, çok az bir süre kaldı. 5 gün gibi bir süre kaldı. Hatta 5. gün seçimler gerçekleşecek ve biz de Egem TV ekranı Kamel Şütüt Egem TV ve RTL TV ekranlarında e, Millet İttifakı Uşak il başkanlarıyla birlikteyiz. Kimler var e, stüdyomuzda? Millet İttifakı il başkanlarından e, Tecrübeyle başlayalım. Kıdemle başlayalım. Duayen e, başlayalım. Demokrat Parti Uşak İl Başkanı Ekrem Ceylan. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Koray Akgün. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelecek Partisi İl Başkanı Safiye Ayıldız. Ay Sayın efendi hoş geldiniz. Saadet Partisi Uşak İl Başkanı İbrahim Dağgezen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, Demo Deva Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi İl Başkanı Yusuf Burak Erol. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Evet, bilebildiğim kadarıyla eğer yanlış bilmiyorsam Uşak'taki bu program Türkiye genelinde bir ilk. E, Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı partilerinin il başkanlarının veya yetkililerinin bir araya geldikleri şu ana kadarki ilk program. Bu davetimizi kırmayıp geldiğiniz için de ben hepinize teşekkür ediyorum sen başkanlarımızı. E, i̇lk olarak da e, Koray Bey ile e, başlamak istiyorum e, programımıza. E, Uşak'ta e, birtakım çalışmalar oldu, yürütüldü. E, işbirliği yapılabilmesi için, e, yanılmıyorsam 16 ildeki fermuar sisteminin bir benzeri de Uşak'ta olsun diye bir takım çabalar, çalışmalar oldu ama gerçekleşmedi. Uşak'ta fermuar sistemi olmadı. E, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Parti, Deva Partisi ile ortak e, birlikte seçimlere girerken, Millet İttifakı'nın bir başka partisi İyi Parti kendi listeleriyle seçimlere girdi. Bir takım kıyaslamalar da yapıldı ama bu kıyaslamalar daha çok 2019 yerel seçimleri ile yapıldı. Halbuki seçimler eş değer arasında yapılır. Eğer yapılabilirse 2018 Seçimleriyle, genel seçim genel seçimle kıyaslanır, yerel seçim, yerel seçimde çünkü her birinin ayrı şartları var, kendine özgü koşulları var. Şunu sormak istiyorum özetle, iyi Parti ile neden Uşak'ta diğer 16 ilde olduğu gibi bir işbirliği ortamı sağlanamadı? Tabii ki. Öncelikle Egem TV ailesine bizleri buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler Millet İttifakı bileşenleri olarak İyi Parti de dahil olmak üzere sahada çalışmaktayız şu anda. Ve sorularınıza tek tek cevap verelim. şu anda masada bugün burada bizi davet ettiğiniz yerde 5 tane il başkanımızla beraberiz. 5 tane parti yan yanayız. İyi Parti evet bizlerden bağımsız olarak hareket ediyor ama ittifakta hala beraberliğimizi devam ettiriyoruz. E, aşağı yukarı 4 aydır e, il başkanlarımızla beraber sahada e, beraberiz, çalışıyoruz. E, aynı zamanda da her hafta toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarımız da gayet güzel bir şekilde bugünlere kadar geldi. E, son düzlükte de e, arkadaşlarımızla beraber, il başkanlarımızla beraber e, sahada. E, biz nereye gidiyorsak il başkanlarımız da sağ olsun bizlerle beraber bütün programlara katılıyorlar, eşlik ediyorlar. Evet, e, son sorduğunuz soru e, iyi Parti ile neden ittifak olmadı sorusu başkanlar düzeyinde bu görüşmelerimizi yaptık ama tabii ki takdir genel merkezler düzeyindeydi. Genel merkezler düzeyinde olduğu için de bu ittifak gerçekleşmedi. Nihayetli Ayşegül Hanım da İYİ Parti il Başkanımız da bizimle hala beraber beraber sahada çalışmaya çalışıyoruz, beraber olmaya çalışıyoruz. Yine görüşüyoruz, toplanıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız da yok şu ana kadar. Evet. Ama dediğimiz gibi onlar şu anda tek başına gidiyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Partisi çatısı altında ee, diğer dört parti il başkanlarımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Evet masadaki tek kadın Safiye evet. Hanım'la devam edelim evet. eğer arzu ederseniz evet, e, Safiye Hanım ben e, başta hemen şunu sormak istiyorum size e, gelecek partisi olarak. E, Uşak'ta, e, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem Milletvekili Genel Seçimlerinde e, desteğiniz kimden yana? E, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den yana mı? Yoksa farklı tercihler gelişebilir mi? Öncelikle çok teşekkür, teşekkür ederim. bu fırsatı verdiğiniz için e, biz e, Genel Başkanımızın da dediği gibi El Refik Evvel Bağdat tebrik. tebrik. Yani önce yoldaş, sonra yol. Yani e, altı farklı parti birleştik. Hep birlikte bir yola çıktık. E, şimdi de yani yol haritamız zaten belli. Bir mutabakat metnimiz var. Hep birlikte hazırlamış genel başkanlarımızın ve başkan yardımcılarımızın hazırlamış olduğu. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün partiler birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Bey'in 13. cumhurbaşkanımızı de sonuna kadar destekliyoruz. Arkasındayız yani. Yusuf Bey de devam edelim o zaman. Deva Partisi. çekici evet. başkanımız. Evet. Aynı, aynı soruyla, soruyla devam, devam edelim. Millet İstifakımızın evet. bileşenleri olarak seçimden son bir 48 saat önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer parti temsilcilerimize ve partilerimize ve aynı zamanda Deva Partimize yapmış olduğu teklif neticesiyle ortak listeyle beraber girersek bu işin daha selahiyete uğraşacağı, daha çok milletvekili çıkaracağımız genel başkanlar düzeyinde ve genel başkan yardımcılarımız düzeyinde bir karara varıldı. Biz bu karar neticesinde DEVA Partisi olarak kendi logomuzla seçime girmekten ziyade Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime girmenin tüm siyasi partilere daha çok milletvekili çıkartacağı konusunda bir hakim görüş belirlendi. Biz bugün itibariyle Uşak'ta herhangi bir şekilde adayımız olmasa da dahi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimizi ve adaylarımızı kendi adaylarımız gibi benimsedik ve çalışmaya gayret ediyoruz. Çalıştık demek biraz iddialı cümle olur ama biz biraz mütevazı olmak istiyorum. Çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah başkanlarımız bizi çalıştı görüyordur. O sebeple Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı her vekil Uşak'ta ve tüm Türkiye'de bizim vekillerimiz olacaktır. Bu konuda herhangi bir Şek ve şüphe bulunmamakta. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı, Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i, 13. Cumhurbaşkanı yapmak üzere her türlü adımı ve gayreti şu an sahada göstermeye çalışıyoruz. Evet, Sayın başkanları biraz nefes nefese böyle zaman zaman, zaman. zaman. E, takıl e, takılıyorlar diyeyim. E, kelimeler sor e, çıkıyor. Bunun nedeni e, son dakikada stüdyoya girebildiler. Hatta 1-2 dakikada geciktik yayına başlamak için. Sahadan geldiler çünkü. Yol yorgunluğu, sahadaki çalışmanın verdiği yorgunluk zaman zaman sanıyorum program ilerledikçe bu yorgunluğu, bu tutukluğu üzerimizden atacağız diye umuyorum. ve Ekrem abiyle devam edelim. Buyur abi sizin durumunuz tercihiniz nedir? Aynı soruyla devam edelim. Biz Millet İttifakı'nı biliyorsunuz dörtlü masayken Millet İttifakı'ndaydık. Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti. O günden bugüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir başarısıyla altılı ittifak olduk. Bugün de seçimlere altılı ittifak olarak giriyoruz. Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 360 milletvekili almak, Uşak'ta da Millet İttifakı olarak 3-0 kazanmak. Hedefimiz bu. Bu amaçla İl başkanım. Koray Bey'le beraber diğer arkadaşlarla beraber 7/24 sağdayız. Gece evlerimize 1'de 2'de gidiyoruz. Çalışıyoruz. İnşallah Uşak halkı bizi takdir eder. Biz de onlara teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Abi, e, sadece Millet İstitfakı'nın değil <gülüyor> Uşak'ın da e, en deneyimli il başkanısınız. Bilebildiğim kadarıyla duayensiniz bu konuda. E, şunu sorsam ben size. Bunca yılın tecrübesiyle sahada gördüğünüzü bizimle paylaşabilir misiniz tek kelimeyle? İnanın, 15 dakika önce Sivas'tan buraya intikal ettik. Sabahtan beri Sivas'tayız. Halk gerçekten bu iktidardan pıkmış. Ben oradaki bir vatandaşın sözünü söyleyeyim. Bugün bir aracımız var biliyorsun TOK. Türkiye'yi gezdiriliyor Allah razı olsun üretenlerden hiçbir zaman teknolojiye karşı değiliz yani sanayicilerimiz daha iyilerini üretsinler keşke Mercedes ayarında da araçlar üretebilsek ama aracı Sivaslı'ya getirmişler da vatandaş ziyaret ediyor bir tanesi de diyor ki Ekrem Bey tok gitti ama benim karnım aç diyor bunu benim yüzüme söylüyor yani vatandaşın böyle bir tepkisi var Geçmişte benim mensup olduğum parti yüzlerce bu memleketi eser yaptı ama biz yaptık demedik. Bu memleketi eser bırakan herkesten Allah razı olsun deriz. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun ama bunu ben yaptım demek yanlış bir olay değerli arkadaşlarım. Devlet devamlıdır. Yani bugün... AK Parti gider, AK Parti hükümeti gider, başka bir parti gelir ama devlet devamlıdır. Bakın bugün ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyayı üreten kardeşimize, arkadaşımıza verilen imkanlar başka bir şirkete verilseydi veya Aselsan'a verilseydi belki daha çoklarını, daha iyilerini üretebilirlerdi. Ama biz... Hiçbir zaman siyalara karşı olmadık ama biz yanlış giden düzene karşı olduk. Niye? Sizin damadınıza kredi veriyorsunuz, yardımı veriyorsunuz ama diğer tarafta devletin kuruluşları olan Sana bu imkanı vermiyorsunuz. Bunun için karşıyız. Yani Partisi Partisi Başkanı İbrahim Bey sanki ee, böyle Forumu programı biraz dışındaymış dışında gibi kaldı. kaldı. Yorgunluk, iyiden iyi yüzüne vurmuş. Siz neler söyleyeceksiniz? Cumhur İttifak, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına destek konusunda. Sizin desteğiniz ne durumda? Öncelikle önce ben de diğer il başkanım gibi sizlere çok teşekkür ederim. Uşak'ta ve genelde bizim Uşak'taki sesiniz oluyorsunuz Egem TÜR ve ailesi olarak bize bu imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi biz neden öncelikle bir araya geldik? Neden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında seçime girmeyi gir giriyoruz? Şimdi biliyorsunuz 2018 seçimlerinde 2018 seçimlerinden önce bir beyanlanmış şey anayasa değişikliğine gidildi. 2018 seçimlerinde ittifaklar içi artık oylar ittifaktaki parti milletvekili çıkaramazsa diğer, milletvekili çıkarabilecek diğer partilere dağılıyordu. Fakat bunlar 2018'de bunun da yani mevcut iktidar bunun da yanlış olduğunu bize kendilerine puan kaybettiklerini öğrendiler. Şimdi geçen sene bir anayasa değişikliğine daha gittiler. Artık seçim yani ittifak içerisinde bulunan partilerin milletvekili çıkaramazsa kalan artık oyları diğer milletvekili çıkaracak partilere dağılmasını engelledi. Şimdi biz de burada e, en az 300 ve üzeri milletvekili çıkarma hedefimiz e, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı olarak görmek için yola çıktık. E, biz e, biliyorsunuz diğer il başkanlarımızın da söylediği gibi bir seneye aşkın bir süredir genel başkanlarımız toplantı halindeler, e, 2500 kusur maddelik ve 250 sayfada 250 sayfada oluşan bir mutabakat metni hazırlandı ve sürekli sıkıştırdılar. İşte Cumhurbaşkanı adayınız, Cumhurbaşkanı adayı kim, Cumhurbaşkanı adayı kim? E şimdi öncelikle bir inşaat yaparken bir önce proje hazırlanır. Sonra kişiler belirlenir, ustalar belirlenir. Orada da çalışacak ekip belirlenir. Şimdi bir sene aşkın süredir önce biz bir projelerimizi hazırladık. Yani iktidara geldiğimizde ülkenin içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkabiliriz? E, gerek ekonomide, gerek adalette, gerek eğitimde, gerek teknoloji ve sanayide her anlamda nasıl çıkılabilir, nasıl düze çıkılabilir, bu e, şeylerden nasıl kurtulabilir, onun hazırlığını yaptık. E, sıra geldi Cumhurbaşkanı adayına. E, şimdi Cumhurbaşkanı adaylı olarak da e, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki dönemlerde e, Turgut Özal Cumhurbaşkanımız döneminde Turgut Özal'ın ona güvenerek neleri verdiğini ve hesap uzmanlığı tarafından hesap uzmanı olduğunu bildiğimiz için... Biz çok Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı'nı yadırgamadık çünkü orada aslında Kemal Bey Cumhurbaşkanı bir teknik direktörü olarak düşünürsek diğer Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak, diğer siyasi parti genel başkanları ve iki tane büyükşehir belediye başkanı artık orada o ekibi oluşturacak bir bütün haline getiriyor. Yani biz burada e, mevcut iktidarın işte bunlar abi, altı kişi, yedi kişi, sekiz kişi yani yedi, sekiz de bunu karıştırmıyorum. Hep kadar yani e, yedi, sekizinci kişi hep başka şeyle nitelendiriyor. Bizim 6 e, tane Cumhurbaşkanı, Yardımcısı Cumhurbaşkanımızla beraber yedinci kişi Ekrem İmamoğlu, sekizinci kişi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mansur Yavaş olarak belirlendi. Şimdi yedi tane bir istişare heyeti oluştu artık burada. Yani ortak akılla ülkeyi yönetmekteyiz bizim Yani... Tek kişinin vermiş olduğu kararlarla ülkenin ne hale geldiği belli. Yani bu ülke tek kişinin yönetebileceği kadar küçük bir ülke değil, çok büyük bir ülkeyiz. Ondan dolayı biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında seçime girmeyi, genel merkezlerimizde yapılan il başkanları ve genel idare kurulu üyeleriyle yapılan istişareler sonucunda bu karar alındı. Diğer il başkanlarının, biz de genel merkezimizin vermiş olduğu kararla saygılıyız. Bizim burada amacımız... 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmak ve 13. Cumhurbaşkanımızı 15 Mayıs günü yürüyerek Kızılay Meydanı'ndan Çankaya köşküne götürmek. Çünkü burada Ali Karoba, İsmet Akın ve Sevinç yazdan hanımefendi bizim sadece Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekili değil. Burada sadece Saadet Partisi burada buluşan bir araya gelen 6 tane siyasi partinin milletvekili olmayacak Tüm uşağın milletvekili olacaklar. Biz bu düsturla yola çıktık. E Daha geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz biz de milletvekili adaylığı yaptık. Biz de sahal, seçimlerde sağlardaydık. Ama şimdi şu anda öyle bir şey gelişti ki artık, e, konjektür gelişti ki bundan dolayı ben Ali Bey'in de, İsmet Bey'in de, Sevinç Hanım'ın da Uşak halkı için en güzel hizmetleri yapacağına inanıyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisinden olmuş olmamış bizim için millet yani Cumhuriyet Halk Partisinden çıkmış bizim için çok önemli değil. Zaten sağda hep beraber çalışıyoruz. Evet, şimdi de sizden sorabilir miyim? Ee, siz sizden belki diğer, diğer e, başkanlarına göre biraz daha tecrübelisiniz. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapma konusunda geçmiş yıllardan bir ittifak, e, pardon ittifak diyorum, bir koalisyon, koalisyon tecrübeniz var. E, Cumhuriyet Halk Partisi ile şimdi böyle bir ittifak çalışması İttifak içinde birlikte olmak konusunu daha önce hiç kendi kendinize bir il başkanı olarak düşünmüş müydünüz? Olursa nasıl olur ben sabah nasıl uyanırım diye ya da uykularda afakanlar basar mı diye düşündünüz mü hiç? Şimdi ee, biliyorsunuz 1973 seçimleri sonucunda birinci Parti Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi meclise girdiler. 74 yılında koalisyon hükümeti oluştu. Rahmetli Necmettin Nervakon Hocamız, kurucu liderimiz Necmettin Nervakon Hocamızın da bir sözü vardır. Hatta meclis konuşmalarında da vardır bu. Biz gerekirse CHP ve DSP ile yine koalisyon kurarız ve en hayırlı hizmetleri yaparız. Zaten yaptık. 1974'te dönemin başbakanı Bülent Ecevit ile beraber Kıbrıs barış Rekatı'nı gerçekleştirdik. Ve bugün bakın şöyle söyleyeyim Filistin diye bir kanayan yaranız var. Filistin'i aslında bu hükümet, mevcut iktidar, Filistin'i Filistinlere vermek istese verebilir. Ama onu yapacak e, basiret yok şunun için, çünkü e, oradan alınıyorlar. Yani İsrail, e, Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, e, one minute çıkışının arkasından 10 dakika sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ne dedi? Ben... Ne Şimon Peres'i, ne İsrail halkını ne de Yahudi topluluğunu hedef aldım dedi, benim tepkim moderatöreydi diye söyledi. Şimdi burada Filistin'i Filistin gerçek Filistinlere vermek için bir cesaret gerekir. Ben bunu her zaman söylüyorum gerek köy ziyaretlerinde gerek esnaf ziyaretlerimizde. 1974 yılında olduğu gibi biz yine Cumhuriyet Halk Partisi ve bu sefer daha güçlüyüz. Dört tane de yanında siyasi partimiz var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs nasıl gerçek sahibi verdiysek Filistin'de gerçek sahipliğine veririz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz ittifaklardan en önemli özelliklerinden bir tanesi de 250 tane fabrikanın temelini attık. Bunlardan 90 küsur tanesini faaliyete geçelim. İşte Aflon Şeker Fabrikası, Aflon Çimento Fabrikası ve sayısı sayamayacağımız kadar yani 90 küsur tane fabrikayı yaptık biz bunları. E şu an onla mevcut iktidar bizim zamanda yapmış olduğumuz fabrikaları sata sata bitiremediler. Artık ellerimizde fabrika kalmadı. Yani tarih de şunu gösteriyor: 50 yıl tam 50 yıl önce yapmış olduğumuz yani koalisyon ortaklığında 1973 seçimleri 50 yıl sonra yine yıl 2023 e, tekrardan bir araya geldik. Demek ki yapılacak işler daha çok. Ben e, Cumhuriyet Halk Partili gerek il başkanımızda gerek internet reklamcılarımızda gerek Parti yönetici, parti yöneticisindeki ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönüllü vermiş arkadaşlarımızla da sahada çok olumlu bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, aynı soruyu Ekrem abiye sorayım. Demokrat, Demokrat Parti'nin, partinin adalet, ya da daha önce devlet, Adalet Partisi, şimdi Demokrat Parti daha önce Adalet var. Partisi daha sonra Doğru Yol Partisi. ...siz düşünür müydünüz abi CHP ile böyle bir işbirliğini? Şu anki an durumda, durumda hakkımızdan böyle bir şey yoktu ya. ama biz geçmiş dönemde İbrahim Bey'in anlattığı gibi... ...biliyorsunuz rahmetli İnönü ile rahmetli Demirel 91 seçimlerinde biz koalisyon yaptık. kendi de Türkiye'nin en güzel çalışabilen hükümetlerinden bir tanesini yaptık. Çünkü bizler demokrat bir partiyiz adı üstünde. CHP de demokrat bir parti. Yani buradaki anlaşmadığımız hiçbir nokta yok... İkimiz de demokrasiyi savunuyoruz. Bayrağımızı savunuyoruz. Atatürk'ü, milliyetçiliği savunuyoruz. Yani CHP ile Demokrat Parti'nin tüzüğünde çok ufak değişiklikler var. Büyük bir değişiklikler yok. Yani ikisi birbirine çok yakın. İkisi de vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkan bir nesil. Onun için ben şu an Cumhuriyet Halk Parti ile beraber olmaktan şahsım olarak çok mutluyum. Benim Uşak'ta bulunan seçmenim de mutlu. Genel Başkanımız da zaten ilk Kemal Bey'i aday gösterenlerden, benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerden birisi. Onun için aramızda hiçbir zaman problem olmayacaktır. Hatta Uşak'ta ve Türkiye genelinde de bu ittifakın daha yıllarca süreceğini, devam edeceğini tahmin ediyorum ben. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Gerçi siz yeni bir partisiniz. CHP ile geçmişiniz. Ee, partisi. Deva Partisi olarak yok ama Adalet ve Kalkınma Partisi olarak geçmiş var. Evet, evet. Şimdi, şimdi, e, Deva Partisi olarak, olarak yapıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi, herhangi bir partinin ittifak durumumuz da olmadı CHP dışında. Fakat şöyle Türkiye'yi kurtarmak veya Türkiye'yi tekrar demokratikleşmek diğer bir siyasi parti iş yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği ittifak yaptığımız için gayet mutluyuz. Hiçbir problem yok. İşin aslı bir de şu durum var. Ee, bu ittifak bizim birbirimizi anlamamız konusunda bize bayağı yardımcı oldu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil. İşte bundan önce belki aynı köklerden hemen hemen geldiğimiz için Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin siyasi yapılarını veya insan yapılarını bile biliyorduk fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi yapısını ve insan yapısını çok bilemiyorduk. E bugün ben bir Türkiye'nin genci olarak, tam genç arkadaşlarımızla beraber oturduğumuzda hiçbir şekilde bir ayrımcılığa gitmiyorduk. Fakat yani bizim üst kuşağımızda anlaşmak çok zordu gerçekten. Veya birbirlerini anlayabilmeleri insanların çok zordu. E bugün gittiğimizde siyasi çalışmalara aslında biz hepimiz birmişiz. Hiçbir farkımız yokmuş. Herkesin ortak derdi bu ülkenin daha demokratikleşmesi, daha müreffeh hale gelmesi, insanatlarına haklarına saygılı, insan haklarına dayanan bir devlet olma bilinciymiş. Bu anlayışı oluşturdukları için sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na veya Ali Babacan'a teşekkür etmiyorum. Diğer liderlerimize de teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir işbirliği oldu, çok faydalı bir işbirliği oldu. İnşallah iktidar aldığımızda da bu işbirliklere devam eder. <gülüyor> Şimdi dört erkek e, il başkanı, mevkidaşınızın e, görüşlerini dile getirdiler. Siz e, nasıl görüyorsunuz? Yani, gelecek Partisi de yeni kurulmuş bir partisi. Evet, İçinde. Evet. Ama bizim e, parti tabanımız da zaten CHP ile birlikte olmasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu her e, il başkanları toplantısında da dile getirildi. E, yani Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, yani e, katledilen kadınlar için yani birlikte olmamız ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de zaten e, en büyük hedeflerinden bir tanesi bu. Ortak, yani birlikte ülkeyi çok daha iyi yöneteceğimize eminim. Çünkü gerçekten herkes artık bu ülkenin demokratik birleşme süresini ve adaletin olmadığına inanan çocuklarımız var. Bunun için herhangi bir şey görmüyorum ve sonrasında da devam edeceğine inanıyorum ben bu birlikteliğin yani ülkenin çıkarları için kesinlikle hepsi. Bu dönem biz devam eder diyorsunuz. Öyle evet. olmuyorum yani bu ülkenin geleceği için olması da gerekiyor. Evet Koray evet, Bey ittifak ortakları millet ittifakının ortak bileşenlerini il başkanlarını dinlediniz. Siz de içlerinde bilebildiğim kadarıyla en yeni olan il başkanısınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu işbirliğini? Vallahi Ben kendi adıma çok mutluyum. Parti de, partimiz adına da mutluyum. Niyetinde evet bir ittifak yapıldı, genel başkanlıklar düzeyinde, genel merkez düzeyinde. Ama biz de il düzeyinde, Uşak ilinde mevcut il başkanlarımızla beraber şu ana kadar çok iyi gidiyor. Zaten İbrahim Başkan uzun yıllardan beri tanıdığım bir arkadaşımız. Yusuf Burak'la bir tanışma şansımız olmamıştı. Oğlum daha önce tanışmıştı. Tanıştırmak istiyordu zaten. Öyle tanışkın oldu. Safiye Hanım da bu süreçte tanıdık. Ama İbrahim Başkan'ı çok duyuyordum. Pardon. Ekrem Başkan'ı çok duyuyordum ismini. Ama tanışma fırsatımız da bu dönemde oldu. Vallahi ben kendileriyle tanışmaktan ve aynı masada çalışmaktan, sahada çalışmaktan onur ve gurur duydum. İnşallah bu birlikteliğin, beraberliğin de devam edeceğini düşünüyorum. Nihayetinde önümüzde bir yerel seçimde var. Bu yerel seçimde de bu şekilde devam edeceğini de düşünüyorum ben. Bunların dışında bir de dostluğumuz oluştu. Bu dostluklarımız da bence ilelebet devam edecektir diye düşünüyorum ben. Kendilerini tanımaktan, beraber çalışmaktan her zaman şimdi onur ve gurur duymaya da devam edeceğim. Ekrem abi, abi diyorum kusura bakmayın, izleyicilerimiz de kusura bakmasın. Biraz önce de hep söyledim, Uşak'ta siyasetin duayeni Ekrem Ceylan. E böyle olunca birlikte de çalıştık biz Ekrem abiyle e, il başkanı ya da il yöneticisi olarak. Öyle olunca abi dememi e, izleyicilerimiz e, garip karşılamasınlar lütfen. E, dediğim gibi en deneyimli Uşak'ta şu andaki il başkanısınız. E, Uşak'ı şöyle bir gördüğünüzde seçim çalışmalarını sürdürüyorsunuz günlerdir. E, uşak'ta e, neler hissediyorsunuz, neler oluyor seçmen içinde? sahada, sokakta neler oluyor? Teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen sevgili uşaklılara sevgili dinleyenlere, dinleyenlere, dinleyenlere dinleyen. de seslenmek istiyorum. Çok önemli bir konu bu. Değerli basın uşakta bakın üç dönem milletvekili yapmış arkadaşlarımız var. Kendileri iyi kişilerdir, iyi insanlardır ama onların yapmadıklarını görüyoruz. Yapmadığı işleri görüyoruz. Dün yağmur yağ, dün yağ, ne, ya Dünya evet. Cumartesi günü yağmur yağmıştı. Cumartesi günü Karaallı'dan gelirken Ulubey yolundan geldik. Biliyorsunuz bizim vekillerimizin birisi Eşmeli, biri de Ulubeyli. 15 yıldır da bu memleket onları vekil olarak tayin etti. Bizi temsil etsinler, ülkemize hizmet etsinler. İnanın arabacımın altı uşağa gelene kadar dört kere yere sürttü. Dört sefer değerli arkadaşlarım. Yani eğer bir vekil arkadaşımız şahıs olarak iyi olabilir ama 15 yıl kendi ilçesinin yolunu yapmamışsa ben bunları diye havale ediyorum. Sivaslı'ya gittik bugün. Sivaslı yolu 2002 yılında Ali Galip diye bir valimiz vardı hatırlarsınız. Onun döneminde cezaevinin orada kazılmaya başlamıştı. Yıl 2023 hala yapılamadı. Yol yine bozuk değerli arkadaşlar. Yani Uşak'ta ne görüyorsunuz dediniz ya o kadar çok şey var ki yapılmayan çok şey var. Yapılan hiçbir şey yok her şey sıfır. Bakın çevremizde hiç illerde otogarı olmayan tek iliz biz. Doğru düzgün otogarımız yok bizim. Otobüs terminalimiz yok. Bir tane pazar yeri sebze meyve halimiz doğru düzgün yok değerli arkadaşlarım. Uşak da bunları görüyorum. Seçmen artık feryat ediyor. Biz bu vekiller bir daha karşımıza gelmesinler bizden oy istemesinler diyor. İnsanlar iyi olabilir ama oturduğu makamın değerini vermiyorsa onları eleştirmek bizim de sizlerin de vatandaşın da eleştirme hakkıdır. Yani siz oturduğunuz koltuğun bir vermiyorsunuz, sizi eleştirmek bir vatandaş olarak benim hakkı. Biz bunları görüyoruz. İnsanlara bir dokunuyorsun, bin ah işi diyorsun arkadaşlar. Bugün Sivaslı pazarındaydık. İşte patates 20 lira, soğan 25 lira. İnsanlar feryat ediyor, soruyorlar fiyatları, geçiyorlar. Çünkü insanların alım gücü azaldı, paranın değeri kalmadı. Yani bunları bizden çok insanlar anlatıyor. Biz daha konuşmaya fırsat bulmadan onlar konuşuyorlar, onlar bize anlatıyorlar dertlerini. Çiftçi çok perişan, o kadar perişan ki tarlaya gübre atamamış. Neden? Çünkü gübre o kadar pahalı ki eğer... Attığımı kaldıramazsam diye korkusuna almamış gübreyi atmamış. İşte biz millet ittifakı olarak inşallah uşak halkı bizi seçerse bizim ittifakımızın adaylarını seçerse bunların hepsine en kısa zamanda çözüm getireceğiz konuşacak o kadar çok konular var ki ama ben arkadaşlarım da tabii ki konuşacaklar hepsini anlatacağız. Bizim en büyük hedefimiz önce kalkınmayı köyden başlatacağız. Tarımdan başlatacağız. Yani çiftçimize ucuz kırmızı mazot vereceğiz. Almanya'da, Avrupa'da olduğu gibi ektiği arazi kadar kaç ton mazot ihtiyacı varsa o kadar ucuza mazot vereceğiz. %50 ucuza gübre vereceğiz, ilaç vereceğiz çiftçiye. En büyük Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bir tanesi genel başkanın, inşallah 13 cumhurbaşkanı seçilecek, biz ona cumhurbaşkanımız diyoruz. Köyde yaşayan, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan gençlerimizin 35 yaşına kadar olan SSK'ları devlet tarafından ödenecek. Niçin? Köyde tekrar yaşamaya insanları teşvik etmek için. Geçen bir köyde de bunu anlattım. Bakın geçmişte ben esnafım köylü gelir uşakta mahsulünü satardı. O kaldırdığı mahsülle ya oğluna düğün ederdi, ya traktör alırdı ya da bir arazi satın alırdı. Ama şu anda maalesef köylü kaldırdığı, araziden kaldırdığı mahsulle zarar ediyor. Hiçbir şey alamıyor. Ne yapmak zorunda kalıyor? Çocuğu köyü terk ediyor. askeri ücreti mahkum. Gelip şehirde bir fabrikada çalışmak istiyor. İşte biz bunları, bu sorunları görüyoruz Ali Osman Beyciğim. Teşekkür ederim. De zamanı, sen, eğer sen, eğer sen, izniniz sen, olursa da aramızda daha önceki bir, özel bir konuşmadan da bahsetmek isterim. Abi. <gülüyor> ee, bana şöyle demiştiniz, e, köy kent projesine benzer Türkiye'de tarımı kalkındırmak için bir proje lazım. Ben de size demiştim ki abi o zaman da ey köylü toplayın pılıyı pırtıyı göç var demiştiniz. Ya Onu siyaseten söylemiştik demiştiniz. Şimdi söylediklerinizden biraz da sanki o köy kent projesine benzer bir şeyi savunduğunuzu hissettim. Şimdi o, o Koy, köy kent projesini rahmetli Ecevit getirmişti biliyorsunuz. Belki yanlış anlaşıldı ya da anlatamadı o günkü hükümet o projeyi. Doğru proje olabilirdi. Ama anlatılamadı bizim insanımıza. Evet. Şöyle anlatılamadı. işte köylerden sizi toparlayacağız mezralardan. Hepinizi bir yere getireceğiz. Göç edeceksiniz. Arazinizi bırakacaksınız gibi bir duyguyla anlatıldı. Vatandaş bunu tam anlamadı. Ya da siyasiler de belki anlamadılar. Biz o günde bu projeye karşı çıkmıştık. Doğru söylüyorsun. Ama bugün Köylü'nün bizim liderimiz Süleyman Demirel'in de söylediği gibi önce kalkınma köyden başlar değerli arkadaşlarım. Buna inanıyoruz ve destek veriyoruz. Siz görüyorsunuz? Görüyorsunuz, uşak'tan görüyorsunuz Uşak'taki durumu? Şimdi Uşak'ta tabii şu an çalışma yürütüyoruz millet İttifakı olarak. E, Uşak'ta zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yıllardır bir tane milletvekili her zaman olmuştur. E, fakat şu an biz e, İsmet Bey'i garantiledik. Sevinç Hanım için ulaşıyoruz. E, Uşak'taki durumda e, zaten e, gere, e, il başkanımız gerekli şeyleri söyledi. Benim de yıllardır üzerinde durduğum ve sürekli dile getirdiğim... E, eşme Bey yolu. Şimdi bakın 2002 yılında AK Parti kurulduktan bugüne kadar Eşme Ulu Bey'den hep milletvekili olmuştur. E, hatta belediye başkanı bile çıkarmıştır oradan. Fakat e, 21 sene boyunca Eşme Ulu Bey yolu tamamlanamadı ve hala hatta geçen hafta bir trafik kazası oldu bir arkadaşımız e, tatlatarak tarlaya uçtu. Yani bu kadar ölümlerin ve bu kadar şeylerin olduğu yolu niye hala daha bitiremiyorlar ki ben hep şunu söylüyorum kendi ilçelerine, kendi ilçelerinin yollarına faydası olmayan bir vekille, vekil, Uşak'ın tamamına nasıl faydalı olabilecek? Mesela en basitini söyleyeyim ben. E, biliyorsunuz bizim havalimanımız e, vardı e, Uşak merkezde ve yüzde 85 dolu oranıyla uçardı. Fakat bunlar e, Zafer Havalimanı'nı yaptıktan sonra Uşak Havalimanı'nı kapattılar. Bakın, e, 2022 e, Sayıştay raporuna göre 1 milyon 250 bin yolcu garantisi olan Zafer Havalimanında 22 bin yolcu uçmuş. E, geri kalan 1 milyon 228 bin yolcunun parasını kim ödedi? Biz ödedik. Şimdi çalışıp duran bir havalimanı varken sen yeni bir havaliman yapıyorsun ve havalimanının 1 e, yıllık ya yani 1 aylık gideri 1453 asgari ücrete verir. Buraya havalimanı yapılması yerine Fabrikalar yapılsaydı ve 1453 tane iş istihdamı sağlansaydı şu an çok farklı konumlarda olurdu. Aynı şekilde Uşak merkezde de işte Ekrem Bey'in de dediği gibi hala daha yıllarda çözülemeyen bir otogar, otobüs termineleri sıkıntısı var. Hala daha Bahtıçıklıların yapılan, Nurullah Bey döneminde yapılan Bahtıçıklıların ciddi bir yarışta, e, göl yani göl haline geldi söz konusu. Hatta cumartesi günü yapılan yağış cumartesi günü olan yağışlarda şöyle bir söylem yani sosyal medyada şöyle bir e, diyalog gerçekleşti. E, bir gün sonra yerli ve milli arabamız tok, Uşağı gelecek acaba yüzme biliyor? Mu? Yani böyle söylemler gerçekleşti. Bu Uşak için gerçekten acı bir tadı. Ama ben inanıyorum e, Uşak kabulmuşunda diyebilir. Şu anda bizi izleyen, izleyicilerimiz aklına şöyle bir soru işaretli olabilir. E tamam yıllardır bir milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç mi hizmet yapmıyor? Ama öteki taraf da iktidar değil. Iktidar ol Şimdi Özkan Bey iki dönem vekil, üçüncü dönem, üç dönem milletvekilliği yaptı. Bir de kısa dönemi de sayarsak bu 2015 Haziran ve Kasım seçimleri arasında sayarsak üç dönem milletvekilliği yaptı. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Diğer AK Parti'nin diğer iki milletvekilinden daha çok meclis türsüsünü gördük. Soru önergelerinin daha çok olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde diğer iki vekili, AK Parti'nin diğer iki vekillerine nazaran daha çok soru önergesi olduğunu gördük. Havalimanının nasıl açılmadığını, neden açılmadığını sosyal medyada bir arkadaş canlı yayında şey yapmış. Diğer iki vekile Uşan havalimanını niye kaç senedir açmıyorsunuz? Siz önce orayı açın dediğini duyduk. Demek ki bu kadar yapılan şeylere rağmen iktidar olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi ki bu sefer daha önce de söyledim altı tane siyasi parti artık bir arada altı tane yani şöyle Ali Bey'in İsmet Bey'in ve Sevinç Hanım'ın bir tane il başkanı yok artık burada altı tane il başkanı olacak meclise gittiğinde ondan dolayı ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye'nin daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Uşak içinde de başta da söylediğim biz İsmet Akın'ı da garantiledik. Sevinç Hanım'ı kazanmak için uğraşıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz? Atmosferi Uşak'ta. Valla başkanlarım gayet güzel bir şekilde anlatıyor. İbrahim Başkan zaten bu konuda bizden baya baya tecrübeli malum. Evet Uşak'ta ne görüyoruz atmosfer olarak? Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki vekil çıkartacağımızı düşünüyorum ben e, ama üçüncü vekil e, olabilir mi olabilir ben bir dip dalga olduğunu düşünüyorum bu dip dalga ile beraber her şeyin de değişebileceğini düşünüyorum e, ama tabii ki e, bunları ne kadar düşünsek de matematiksel olarak hesapları yapsak da sandıktan çıkacak sonuçlar bizim için daha önemli evet. e, millet İttifakı'nın 5 e, bileşeni e, olarak bizler bugün e, zaten onunla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz uzun zamandır da yapıyoruz ee, Sağolsun arkadaşlar da bize çok destek veriyorlar bu konuyla ilgili. Ee, aynı e, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altısından devam ediyoruz yolumuza da. E, ben e, 14 Mayıs akşamına da e, Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tane milletvekili çıkaracağını çok rahat da düşünüyorum. Evet. Ama dediğim gibi üçüncü bir milletvekili olabilir mi? Olabilme ihtimali de yüksek. E, onu da sahada görüyoruz. Hatta Ekrem Başkan'la bugün işte Sivas'taydık. Sivas çalışmamıza da e, gayet iyi gördük. Ben e, Eşme'de de, Ulubey'de de zaten bunu çok e, iyi görüyorum. E, Sivas'ta da bugün çok iyiydi. E, biz saat 4.30'a kadar beraberdik hemen hemen. E, Sivas'ta halkının, pazarının, e, esnafının e, nabzını yokladık. Gayet de güzeldi. Evet. E, dediğim gibi e, buradaki çalışmalarımızda da aynı bunu hissediyoruz. E, aldığımız yaklaşımlar bu şekilde. Ama dediğim gibi sandıktan çıkacak oylar bizim için daha önemli. Evet. E, bizler e, inşallah 14 Mayıs günü e, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Aynı zamanda ıslak imzaları getirdiğimizde bu şarkıda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben bugün için meydanlarda gördüğüm vatandaşlarımız umudu ve değişini satın almış. Sadece sandık günü bekliyor. Hiçbir sorun, sorun veya sıkıntı, sıkıntı görmüyorum. Seçim seçim. İttifakı ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu alacak. Bunu inandığım için söylüyorum, bunu inanmadığım için söyle, söylemem yani gerek de yok, yalana veya riyaya gerek yok. Çok net bir şekilde Uşak'ta biz bu seçimi alacağız. Fakat işin milletvekilliği konusunda biz ikinci milletvekilimizi çıkardığımızı düşünüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Üçüncü milletvekilliği konusunda biraz gerçekçi olmak gerekiyor. İşimiz çok zor fakat bunun için de uğraşıyoruz her gün. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. İlk turda bitirmeye çok yakınız, ben öyle görüyorum havayı, öyle hissediyorum. Fakat buradan e, Muharrem İnce ve Sayın Muharrem İnce ve Sayın Sinan Ovan destekçilerine de seslenmek istiyorum. Yani dün Erzurum'da olan e, hadiseyi, kargaşayı hepimiz gördük. Kıymetli arkadaşlar bakın hepimiz burada e, bir haftamız kaldı, meydanlarda olacağız. Yani sadece bizim değil, Cumhur İttifakı bileşenlerinin de herhangi bir siyasi lideri veya herhangi bir siyasi çalışan arkadaşlarımıza bir zarar gelmesini istemiyoruz. Bu seçim üçüncü yolun mümkün kılınması seçimi değil. Yani ortada tek bir gerçek var, bu seçim bir referandum seçimi ve bu seçim Sayın 12'nin Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Sayın Mustakbel 13. Cumhurbaşkanımız. Kemal Kılıçdaroğlu arasına geçebilecek bir seçim. Ve Muharrem İnce ve Sinan Oğan destekçilerine sorduğumuzda geneli ikinci turda bizim adayımız olan Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyorlar. Ya kıymetli arkadaşlar bizim 14 gün daha kaybedecek bir zamanımız yok. Hem devlet yönetimi anlamında hem de ya Allah korusun bir kargaşayı bu ülke kaldıramaz da kıymetli abilerimin, kıymetli ablamın veya benim ya telimize zarar gelse ortam daha mı iyi olacak? Türkiye bir iç karışıklık görse, bir sıkıntı yaşasa daha mı iyi olacak? Gelin hep beraber bu işi ilk turda bitirelim. Bizim çok acelemiz var. Devlet üreteceğiz biz. Yani Türkiye bir iki hafta daha kaybetmesin. Kıymetli arkadaşlara şunları demek istiyorum. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a kızmıyorum. Demokratik hakkını kullanıyorlar. Fakat bizim amacımız ne? Biz diyoruz ki kardeşim geldiğimizde parlamenter sisteme geçeceğiz. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da önünün açılmasını istiyorlarsa gelecekler ilk önce bize oy verecekler. Biz o parlamenter sistem yolunu açacağız. Sonra Ondan sonra tatlı rekabete başlarız. Onda hiçbir problem yok her siyasi parti ülke yönetmek için iddia ortaya koyuyor. Burada bir virgül koyalım. Ee, kusura bakmayın. E, Safiye Hanım'la devam edelim. Süremiz azalıyor. E, her birinize birer kez daha uydu yayınında sıra gelsin istiyorum. Siz neler e, söyleyeceksiniz? Ya bu şartları zaten artık ekonomik şartlar herkesi zorlamaya başlamış. Az önce de Sivas'tan gelirken hatta Ece'den bir kadın e, gitmek için rica etti de dedik e, bırakalım gelirken. Kadın şunu anlatıyor bana. 13 tane büyükbaş hayvanı varmış. Artık gemine ve e, mazot parasına ya da ekecek olmadığı için hepsini satmak zorunda kalmış. İki tane tavuk yani iki koyun aldım diyor. Biraz da tavuk. Bir torbayem da 350 lira diyor. Rahatsız bir kardeşi varmış. Ona bakıyormuş. Yani e, köylü gerçekten, yani sadece köylü değil, ben de onu söyledim, sadece köydeki insan değil zor şartlarda, şehirdeki insanlarımız da aynı. Ki Uşak'ta da biz bunu görüyoruz yani, insanlar ekonomiden sıkıntılı, çocuklarının eğitiminden, yani her şeyden herkes artık bıkmış durumda. Bir an önce değişsin, yani çok büyük destek alıyoruz insanlara gittiğimizde çok olumlu tekler, artık herkes yeter bunlar gitsin diyorlar, o noktaya gelmiş. Ya yani bir an önce artık değişmesini bekliyor insanlarda, inşallah ben... De gerçekten inanıyorum ki ilk turda bu iş bitecek. İkişer <gülüyor> e, dakikayla yine devam edeceğiz, edeceğiz programımız, programımız mı? ama e, e, şu an için ikişer dakikayla 14 Mayıs akşamını nasıl hayal ediyorsunuz Safiye Yüksek seçim kurulu sonuçları açıklanmasını serbest bıraktığını nasıl bir akşam hayal ediyorsunuz? maçımızdan ben eminim yani ilk turda bu işin biteceğine inanıyorum ve mecliste de çoğunluğu sağlayacağımıza gerçekten hani bütün kalbimle inanıyorum ve herkese de bunu söylüyorum yani bu iş ilk turda bitecek ikinci tura kalmaması gerekiyor. Sizin hayaliniz nasıl? 14 Mayıs akşamında. Kıymetli abilerim ve ablamla beraber kardeşleşmenin, kucaklaşmanın, mutlu olmanın, Bahar'ın geldiğini o gün biz anlayacağız. İbrahim abi inşallah davulu zurnayı tutacak. <gülüyor> Meydanlarda hep beraber kimseye araştırmadan biz bu seçimi kazanacağız. İlk turda bitireceğiz. Şunun şurasına altı günümüz kaldı. Ben gün sayıyorum artık. Tekrar hakkımızda da olsun. Türkiye'm gerçekten baharı yaşasın istiyoruz. Kuray Bey. Evet. E, evet ben de arkadaşlarım aslında dileklerini kalacağım ama ülkemizin bir normalleşmesi gerekiyor. Bu normalleşme sürecinin de ...biraz daha uzun olması gerekiyor tabii ki. Ee, az önce... ...Yusuf Başkanım belirtti. Evet, gençlere özellikle gençlere sesleniyoruz... ...ben de buradan. Bir Muharrem İnce ve bir Ata ittifakisine ...Sinan Oğan... E, ...başkanımızın... ...adaylık süreçleri var ama... E, ...malum... E, ...bir de Kemal Kılıçdaroğlu... E, ...Cumhurbaşkanı adayımız var. E, buradan artık son seçime gidiyoruz. Tüm gençlerimize sesleniyorum buradan... Ee, yani Atay ittifakına ve e, Muharrem Bey'e verdiğiniz bütün oylar e, boşağa geçecek. Bu öyle böyle bir seçim değil. E, Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. Az önce tekrar söyledi tabii e, Yusuf Başkanım, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimizde evet, bunları tek tek tartışacağız. Tek tek tekrar e, belki birbirimize kızacağız, bağıracağız, çağıracağız ama kardeşlik duygumuzu her zaman için ön plana koyacağız. Evet. Türkiye bir şekilde normalleşmeli ve normalleşme sürecinde de 14 Mayıs günü herkesin, her Türk vatandaşın oylarını kullanıp sandığa gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de şu konuya çok değinmek istiyordum. Bizler evet bugün 5 tane il başkanı olarak buradayız ama 6 tane il başkanı, olmak üzere iyi Parti de var bizimle beraber, sahaya gittiğimizde bizi terör damgasıyla suçlayan, e, arada bazen bazı vatandaşlarımız çıkıyor. Özellikle AK Parti kanadından ve Milliyetçi Hareket Partisi kanadından bizler terörist değiliz. Kesinlikle bizler gayet iyi milliyetçileriz. Vatanını seven insanlarız. E, bu hem bizim için hem İyi Parti için hem Saadet Partisi için hem Demokrat Deva ve Gelecek Partisi için geçerlidir. Bizler vatanını seven insanlarız. Bu topraklarda beraber yaşamaya devam edeceğiz. Onun için 14 Mayıs gecesi İnşallah Cumhuriyet Halk altında Bizler iki tane vekil çıkartacağız 15 Mayıs sabahı da İbrahim Başkan'ın dediği gibi Kızılay Meydanı'ndan Çankaya Köşkü'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne oturtacağız Davul ekibi İbrahim Bey'den Evet Davul ekibi İbrahim Bey'den <gülüyor> Evet Ekrem abi Ben Koray Bey'in kaldığı yerde Devam etmeni istiyorum Değerli efşerler, değerli uşaklar Yaş itibariyle belki çoğunuz 12 Eylül öncesini görmediniz. Ben yaşayan kardeşlerinizden, arkadaşlarınızdan birisiyim. Ben de o günlerde milliyetçi, ülkücü camiada olan kişilerden birisiyim. Bugün ülkücü camianın başında olan, MHP'nin başında olan kişi birkaç gün önce işte bunlara muhabbet lazım, bunlara kurşun lazım. Bunlar beni çok üzdü değerli arkadaşlar. Buradan sesleniyorum. MHP'ye oy veren, AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu rejimi, tek adam rejimini hep beraber değiştirelim. Sizlerle beraber çocuklarımızın geleceğini, torunlarımızın geleceğini, yarınları, güzel günleri beraberle yaşayalım. Bizler kardeşiz. Bizler ne zilletiz ne milletiz. Bizler Türk milletiyiz. Türkçüyüz. Türk bayrağına hiç kimseye laf ettirmeyiz değerli arkadaşlarım. Onun kılına zarar verenin boynunu koparırız. Kimse bizi HDP ile bir göremez. Değerli arkadaşlarım şimdi bir takım yandaş kanallar işte diyor ki sizin HDP ile ne var? Değerli arkadaşlarım bizim HDP ile hiçbir işimiz yok ama birilerinin var. Bakın birkaç gün önce bir hafta önce İmralı'ya bir hakim gönderildi veya hakim kılığında birisi gönderildi. Yalanladılar bir kez sefer. En son Diyarbakır Milletvekili geçmişti de doğrudan Pars'ın Milletvekili ona Efsareoğlu dedi ki devlet konuşabilir, hükümet konuşabilir Öcalan'la dedi. Biz Öcalan'la hiçbir zaman görüşmedik. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerle gitti bizim 13. Cumhurbaşkanımız her partiyle görüştü ama gizli kapılar arkasında hiç kimseyle görüşmedik arkadaşlar. Evet. Bakın bu seçimde HDP ile hiçbir görüşmemiz bir onlara taahhüdümüz yok ama mevcut bugün Cumhur İttifakı'nda bulunan Hüdaflar'ın imzalı 4 tane milletvekilinin verdiği bir anlaşma var. Bizim altılı masayla bir anlaşmamız var. Ben her yerde söylüyorum. Burada da söylüyorum. Altılı masanın bir tek ortağı var. Yedinci ortağı var. Gerçekten var. Kim biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Mavi gözlü, sarı saçlı Mustafa Kemal dev alan bizim ortağımız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet İbrahim Bey, sizin 14 Mayıs akşamı hayaliniz. Şimdi... 14 Mayıs tabi bir milat olacak. 14 Mayıs'ta kurulan e, İsrail yıkılışının ateşesi başlangıcı olacak. 14 Mayıs'ta kuruldu. 14 Mayıs'ta da yıkılışının bir başlangıcı olacak. E, ben şunu hayal ediyorum. Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na ve Millet İttifakı bileşenlerine, Millet İttifakı seçmenlerine taş inat biz 14 dört günü akşamı e, rakiplerimiz olan yani seçimde rakiplerimiz olan Cumhur İttifakı'na ve diğer siyasi partilere biz gül, gül, biz gül götüreceğiz. Bu ülkede kardeşliğin mutluluğun, terabiyan kardeşliğin, birliktedirin güzel bir e, mutluluk getireceğini anlatacağız. Şimdi biz 85 milyon tek vücuduz. Türk'ü Kürt'ü, Çerkezi, Laz'ı, Sünni İsaliyeli'si hepimiz Türkiye sınırları içerisinde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ee, ben bunun hayalini kuruyorum. Tekrardan e, ben inanıyorum ki şu seçim çalışmaları döneminde bize siz teröristsiniz diye, HDP'li değilsiniz diye ya da yani o hale geldi ki, yani bunlar imansız, bunlar dinsiz, bu hale getirdiler. Yani bunlar dinanmaz. Dünyanın... Bakın, Millet İttifakı'nın içerisinde Sabit Partisi'ne var ki bunu söyleyen, geçmişte milli görüşten gelen, milli görüş hareketinden gelen ve milli görüşün içerisinde bunu Refah Partisi'nin il başkanlığını yapmış, belediye başkanlığını yapmış kişiler şu an bize, yani bu birlikteliği dinsiz ibaresi kullanıyorlar. Yani ben artık bunların seçmenlerimizi de üzdüğüne, yani buna e, şey yapan, gönül veren bu Cumhur İttifakı'na diğer siyasi partilere gönül veren kardeşlerinize e, yanlış yönlendirdiğini inanıyorum. Biz 85 milyon olarak mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde e, tekrardan e, konflik ilişkilerinin arttığı, tekrardan esnaf ilişkilerinin arttığı bir Türkiye hayal ediyorum ve bu hayalle çalışıyorum. Ee, Rahmet Değer Bakımcı'nın da mecliste bir konuşması var. Rahmet Mert Ecevi'de hitabında. Hayal için bahsediyoruz. Hayal çok güzel bir şeydir. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey gerçekleşemez. Biz hayal ediyoruz ve gerçekleşeceğine de ee, inanıyoruz. İnanıyoruz. Evet. Ee, bunların olacağına inanıyoruz. Bugün olmazsa yarın bir gün mutlaka olacak. Ama biz şuna meydan, yani şuna e, şeye vermeyelim, fırsat vermeyelim. Sağlarda birilerinin iktidarı kaybetmek korkusuna, özellikle gözlerine vura vura söylüyorum, iktidarı kaybetmek korkusuna veya saltanatların bitmesi korkusuna bizi, bizi kardeşlerimize kırdırtmaya çalışmasınlar. Evet. Yani ben işte dün gördük ya yani Erzurum'da, şimdi taş atıyorlar. Etoşat, taş atken at. için senin komşun var ya, senin zamanda alışveriş yaptığın esnaf arkadaşın var veya borç verdiğin kişi var. Evet. Biz bunlara mahal vermeyelim. Ben 14 Mayıs akşamı e, mutluluğun, beraberliğin, birlikteliğin güzel olacağını inanıyorum. 15 Mayıs sabahı da güneşin çok farklı doğacağına inanıyorum. Gerçekten 15 Mayıs'ta e, ittifak öncesi başlatılan Sadık Partisi'nin iklim değişecek sloganıyla 15 Mayıs'ta iklim değişecek ve 15 Mayıs'ta baharlar gelecek inşallah. Evet çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından il başkanlarımızla, Millet İttifakı, Uşak il Başkanları'yla devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim, aranın ardından yeniden birlikteyiz. İçim Özel programında Egem TV ekranlarında aranın ardından yeniden birlikteyiz. Konuklarımız Millet İttifakı Uşak İl Başkanları. Hemen bu taraftan başlayayım. Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Dağgezen, Kusura bakma başkan. Valla bunca yıl sonra adını unutmak da var mı? Beni Evet, Demokrat Parti İl Başkanı Ekrem Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Koray Akgün, Deva Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi İl Başkanı Yusuf Burak Erol ve Gelecek Partisi İl Başkanı Safiye Ayıldız masanın tek çiçeği diyelim. Evet, hemen Deva Partisi İl Başkanı Yusuf Burak Erol'la başlayalım. Kendisinin de bir programı var, ayrılmak zorunda. İlk sözü size verelim. 2023 seçimlerin artık 5 gün kaldı başkanım. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem Milletvekili Genel Seçimi. Biraz önce 14 Mayıs akşamı hayallerinizi sordum. Şimdi de 15 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı manzara. Nasıl bir manzara bekliyor Türkiye'yi? Şöyle, bugün 6 tane siyasi parti bir masa etrafında. 243 sayfa ortak mutabakat mevsiminde ve 200... 2300 maddede uzlaştılar, bizim 5 yıllık ev ödevimiz önümüzdü, ülkemizi nasıl yöneteceğimiz organizasyon şemalarıyla beraber, şu an itibariyle tüm siyasi liderlerimizle beraber imza altına alındı. Bu ortak mutabakat metnine bağlı kalarak Türkiye'yi hak ettiği günlere biz getireceğimize inanıyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız diyor ki 418 milyar doları biz getireceğiz. Ülkenin helal parası diyor. İşte vatandaşlardan bir ikisi diyor ki yani sokakta nasıl getireceksiniz? Yani niyet getirmek olduktan sonra biz getiririz. Hatırlarsınız 2003 yılında Ali Babacan TMSF yasasını getirdiğinde 30 milyar doları bu ülkeye sokmuştu. O günleri hatırlarsınız yani yaşça hepiniz benden büyüksünüz. Sayın Genel Başkan'ın başarısı olarak söylemiyorum bunu. Sayın Yaşınız Genel Başkanım. Allah'a sokmayın başkanınız. Efendim? Yaşınızdan ya vurmayın. Estağfurullah. Hani... <gülüyor> Türkiye'de bazı işler yapılmak istendiği vakit yapılır. E, 6 tane siyasi parti içerisinde ehliyetli ve liyakatli birçok insan var. Tabiri caizse amiyane bir tabir olacak fakat geçinmeye gönlü olduktan sonra bir insanın her türlü geçinir. Bizler ehliyetli ve liyakatli kadrolarımızda, hangi siyasi partiler olursa olsun fark etmez. Ortak mutabakat metnimizin bize vermiş olduğu ödev gerekçesiyle 5 yıl boyunca ülke yöneteceğimize talibiz. Ben her şey çok güzel olacak diyorum. Kendim avukatlık yaptığım için müvekkil görüşmem var, başka program dediniz ama onlara da söz verdim. Sözümü yersem ayıp olur tüm il başkanlarımızdan ve sizden izin istiyorum. Allah Allah'a emanet olun diyorum. Haftaya bugün veya yarın inşallah bir de seçimi kazanarak buraya gelmek istiyoruz. İnşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Çok Çok olun. Zaman Çok ayırıp olun. geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet biz devam ediyoruz programımıza Yusuf Bey'i özen işleri nedeniyle yolcu ediyoruz. İbrahim Bey'den devam edelim bu tarafta. Siz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi 15 Mayıs 15 Mayıs'tan sonra özür dilerim. Ya, ya, rakip de. olduğumuz Başka için mi? Nedir? Siz benim bugün dilim dolamıyor sizinle konuşurken. <gülüyor> <gülüyor> evet dilim dolamıyor sizinle konuşurken İbrahim Bey. Biz kendisiyle 31 Mart 2019 seçimlerinde rakiptik. Herhalde oradan gelen bir şey var dilimiz olamıyor sürekli yanlış şeyler söylüyorum. Evet 15 Mayıs'tan sonra Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor sizce? Şimdi 15 Mayıs'ta eğer Millet İttifakı kazanırsa Türkiye'ye yatırımların diğer ülkelerden yatırımların geleceğine ben inanıyorum. Neden? Çünkü 21 yıldır tek başına iktidar olan siyasi parti artık dış ülkelerde ülkenin güvenciliğini yitirmiştir. Şundan dolayı biliyorsunuz geçmiş yıllarda bir iki sene öncesine kadar çok büyük bir araba firması isim olarak vermiyorum reklamatçılar, çok büyük bir araba firması Türkiye'de fabrikasını kapattı. Dış ülkelerden gelen yatırımcılar Türkiye'ye gelmemeye başladı. Bu da mevcut iktidara olan güvenin artık olmadığını gösteriyor. 15 Mayıs'tan sonra eğer Millet İttifak iktidara geldiği takdirde ben yatırımcıların geleceğine inanıyorum ki 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ndur. 300 milyar doları Türkiye'ye getireceğindeki maksat gaye şeyi bu amaç bu. Türkiye sıcak para yani nakit olarak 300 milyar doları bir arabaya doldurup da getirmeyecek. Türkiye'ye yatırımcılar gelecek. Bakın tekrardan fabrikalarımız kurulacak. Şimdi 2008 yılında biliyorsunuz dünyada bir ekonomik kriz oluştu. Türkiye'yi teyit geçti. Türkiye o dönem yatırımcılar geldi. Fakat maalesef bu hükümet o dönemde iktidarlaydı tek başına. Gelen yatırımları fabrikalara üretimi üretime harcamak yerine beton yığınlarını harcadı. Mevcut adliye binamız varken yıktığı yenisini yaptı. Emniyet binası varken yıktığı yenisini yaptı. Hastanemiz varken yaptığı yaptı. Bunlara ihtiyaç mı evet ihtiyaç ama zaruri ihtiyaçlar değil. Yani. Öncelikle bizim zaruri olan ihtiyaçlarımız var. Üretimde, tarım ve hayvancılıkta, fabrikalar yani teknolojide fabrikalar kurmamız lazım. Bizim tekrardan üretim yaptıktan sonra üretimden gelen elde ettiğiniz gelirlerle bu yolları, hastaneleri, köprüleri, efendime söyleyeyim ee, adalet saraylarını, emniyet binalarını bunları tekrardan yapacağız. Ama siz mevcut gelen parayı bunlara yığarsanız o zaman neye itmeye içecek? İşte bakın bu da neyi getiriyor bize? Bir kilo soğanın geçtiğimiz haftalarda yavaş yavaş fiyatı düşüyor gerçi ama 30 lira olduğunu, bir kilo kıymanın 300 lira olduğunu, e, memurun önceden biliyorsunuz e, memur emekli olduğunda yıprama parasıyla bir ev veya bir araba alabiliyordu. E şu an bunlar hayal oldu. Hayaldi gerçek oldu. Yani bunlar önceden hayal yani bir memur e, bundan 5 sene öncesine kadar bakın özellikle 5 sene öncesine kadar diyorum. Neden? 2018 yılında e, tek başına adamlık, tek başına yönetim sistemi geldiğinde dolar 4-5 lira, 4.5 lira bandındaydı. Mazot ha keza düşüktü. Fiyatlar daha uygundu ama 5 senelik iktidar sonucunda ben yaptım oldu mantığıyla yürütülen hükümet sisteminde artık her şeyi tökezledi. Bugün mevcut Cumhurbaşkanı Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine müdahale edebiliyor. Merkez Bankası Başkanı'na müdahale ediyor. Yani bakın tamam biz faize karşıyız ama biz faizin düşürülmesine bir faizin bizatihi tamamına karşıyız. Ama şu anki gelen konjektürde mevcut Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu faiz %8-8,5 bandında fakat özel bankaların vatandaşa vermiş olduğu kredi %40 bandında. Yani bu ülkenin soyulduğunun göstergesi. Özel bankalar gidiyor Merkez Bankası'ndan %8,5'la bu parayı alıyor. Vatandaşa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına %30 ve %40'lara varan e, faiz oranlarıyla kredi veriyor. O zaman ben anlamadım ki bu faiz niye düştü. E, faiz, ülkeyi soymak için yani, ülkeyi şu an tamamen soymak için e, faiz düşmüş durumda. 2018'de biliyorsunuz bir Brunson krizi oluşmuştu bu ülkede. Hatta e, Cumhurbaşkanı dedi ki bu beden, bu can bu bedende olduğu sürece bunu kimse benim elimden alamaz dedi. Fakat Amerikan Başkanı Trump, mal varlığını açıklarım dediği, dedikten sonra sabah özel uçakla Amerika'ya gönderdiler. E, şimdi biz aslında Tayyip Erdoğan düşmanı değiliz. Biz Mevcut yönetimin yani düşmanıyız. Şu an yönetim sisteminin karşısındayız. Tekrardan güçlendirilmiş parlamenter sistem gelsin. Yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrı bağımsız hareket edebilsin. Her şey gülüksanlık gülü, olacak. Ondan sonra zaten tekrardan Tayyip Erdoğan başbakan adayı olsun. E, bu millet de tercih ederse tekrar onu seçer. Ben e, 15 Mayıs'tan sonra inanıyorum zaten. Bu minivalde çalışıyoruz. Evet. Millet İttifakı'nın iktidara geleceği, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Çankaya Köşkü'ne çıkacağına inanıyorum. Bundan sonra da Türkiye'de her şey gülük gülistanlık olacağına da inanıyorum. Ben seçtim abi, benim çift benim köylüm, benim milletim, benim esnafım bugün ve bugün. Bizim sözümüz, Demirel'in rahmetli Demirel'in sözü, değerli arkadaşlar, değerli bizi izleyenler, değerli hemşerilerim, çok güzel bir soru. Geçmiş dönemde Karasaban'da, pullukla bu memleketin bütün tarlalarını ekerek kağıt fabrikalarını, şeker fabrikalarını, barajlarını, köprülerini topraktan kaldırarak, tarımdan kaldırarak hiç kimseye yap, sat, devlet yapmadan kendi imkanlarımızla sizlerin imkanlarıyla yaptık. Hatta Süleyman Bey bir mitingde sizin memleketinize fabrika yapacağım dediğinde karşıdan bir tane Cumhuriyet Halk Partili babanın parasıyla mı yapacağım diye sora Süleyman Bey de Güler, babam parasıyla yapmayacağım. Senin babanın parasıyla, benim babamın parasıyla sizin paranızla yapacağım deyince vatandaş alkışlar. Şimdi biz böyle bir partinin böyle bir gelenekten geliyoruz. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları yapacağına inandığımız için burda millet ittifakındayız. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı tarım, tarım kalkınması olmadığı müddetçe esnaf perişan. Ben esnafım. Nur Şeker Caddesi'nde 50 yıldır. Şefte etmeden kapatan arkadaşlarımız var. Birçok dükkan bulmak mümkün değilken geçmiş yıllarda Birçok boş dükkan var, kiralık dükkanlar var, iş yerleri kapanıyor. Esnaf bağ ödeyemiyor. Bir bağkur 3600 lira, 3500 lira olmuş değerli arkadaşlarım. Onun için biz ne hale geldik bugün? Kağıt fabrikalarımızı, sekayı satarak kağıt alır hale geldik. Şeker fabrikalarını satarak şeker alır, alır hale geldik. Tekeri satarak sigara alır hale geldik. İşte biz bunu değiştirmek için... 15 Mayıs'ın çok önemli. 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu 15 Mayıs'ta da bunların tamamen değişeceğini için 6 siyasi parti bir araya geldi. 6 benzemez dediler ama 6 benzemez biraz önce Saadet Parti Başkanı da söyledi. 18 ay bir programın üzerinde çalıştılar. Ne yapacaklarını 5 yılda bu ülkeye neler vereceklerini teker teker incelediler. Uzmanlar kanalıyla 5 altı siyasi partinin liderlerini kurmayları bunun üzerinde çalıştılar. Bizim programımız hazır. Yapacağımız işler hazır. Biz milletten yetki istiyoruz. 14 Bayıs'ta yetkiyi aldığımızda bunları hallederiz. Yine Süleyman Bey'in sözünü size anlatmak istiyorum. Ekonomi kolay. Biz ekonomiyi 1-2 yılda düzeltiriz değerli arkadaşlar. Ama sıkıntı nerede? Sıkıntı eğer biz demokrasimizi kaybedersek bir daha geri getiremeyiz. İşte 14 Mayıs onun için çok önemli. Ben bütün konuşmalarında söylüyorum. Benim yaşımda olanlara, benden büyük olanlara da sesleniyorum buradan. Kendimiz için değil, çocuklarımız için, torunlarımız için, onların geleceği için mutlaka 14 Mayıs'ta bu tek adam rejimini değiştirelim. Biraz önce yine başkanı sözüne katılarak söylüyorum. Bizim hiçbir siyasi lidere, siyasi partiye karşı düşmanlığımız yok. Biz bütün siyasi partileri seviyoruz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Onsuz olmak, onlar olmazsa demokrasi olmaz. Siyasi partiler olmazsa olmaz değerli arkadaşlar. Mutlaka olacak ama bunun yöneticileri eğer oraları yönetemiyorlarsa, o koltuklarda oturan kişiler bu ülkenin soyulmasına müsaade ediyorlarsa biz onların karşısındayız. Sizler de onların karşısında olmak için sizlerin oyuna talipsiniz. Değerli arkadaşlar, değerli uşaklılar, bakın soyuyor derken gidip kimse geceleyin silahını çekip bir bankayı falan soymuyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Allah razı olsun yapanlardan. Biz taş üstüne taş koyanın takdir ederiz. Başımızın üstünde yeri var. Ama Çanakkale Köprüsü yapılırken değerli arkadaşlar 12 milyon buradan araç geçer diye Tavitname imzalanmış. 12 milyon. Ama bu sene 2022 yılında geçen araç sayısı 2 milyon. 10 milyonun geçişini kim ödecek? İşte Mehmet daha ödecek. Köydeki Hasan Ağa ödecek. Ben ödeceğim. Esnaf ödecek. Köylü ödeyecek değerli arkadaşlar. Biz niye ödeyelim o köprünün parasını? Kemal Bey'in yanında işte bunun için varız. Kemal Bey'in arkasında bunun için varız. Ne için? Kemal Bey buraları yeniden oturup bu insanlarla görüşecek. Yeniden kardeşim buradan 2 milyon araç geçer. Bu kadar para öderim. Kabul edersen edersin. Etmezse al paranı devlete devretecek. Biz bu soygunu durduracağız değerli arkadaşlar. Yani bu beşli çete bugün Türkiye'deki 84 milyonun gelirine eşit gelir alıyor bu ülkeden yani bu ülkede şöyle söyleyeyim size 500 bin kişi 84 milyon geliri kadar gelir sağlıyor gelir adaleti kalmadı orta direk hiç kalmadı değerli arkadaşlar eğer bakın önümüzdeki Kurban Bayramı var Kemal Bey'in sözü millete verdiği namus sözü diyor ki eğer ben onuncu cumhurbaşkanı olursam 15 Mayıs'ta Çarşıya Köşkü'ne geçersem Ramazan bayramından sizin 6.500 lira alacağınız var. 8.500 lira da Kurban bayramında üzerine koyuyorum. 15 milyon benim emeklimin cebine para koyacak değerli arkadaşlarım. Benim emeklim bugün nasıl kurban alırım diye düşünüyor. Kara kara düşünüyor. Çünkü kurban alması mümkün değil. En ucuz kurban önümüzdeki günlerde 7-8 bin lira. Eğer hani aklınıza sınırarak söylüyorum. Danaya girmeye çalışırsan 10-15 milyon lira. Kurban kesemem diye benim 70 yaşındaki, 60-80 yaşındaki kardeşlerim, abilerim çocuklarından maçup olmamak için bunu nasıl çözerim diye düşünüyor. İşte biz bunlar için varız. Bizim için 14 Mayıs bunun için çok önemli. Biz sizlerin oylarına onun için talibiz değerli arkadaşlarım. Daha çok anlatacak şeyler var ama sürekli diğer başkanların da konuşmak istiyorlar. ben Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bakın evlilikler bozuluyor Türkiye'de. Boşanmalar bu, azalıyor. Evlenenler azalıyor değerli arkadaşlarım. 2022 yılında 2021'de 90 bin olan boşanma 200 bine çıkmış değerli arkadaşlarım. Yani 110 bin kişi daha fazla boşanmış 2022 yılında. Yani bu nedir? Aileler sırf ekonomik şartlardan dolayı boşanıyor. Sırf Gelir düzeyleri düşük olduğu için geçinemedikleri için yuvalar yıkılıyor. Evet. Gençler şu anda evlenemiyor. Bir düğün etmek, en ucuz bir düğün etmek 500 bin lira. Hangi emekli kardeşim? Hangi esnaf kardeşim? 500 bin bir araya getirip çocuğunu evlendirebilir değerli arkadaşlarım. Evet. Çok sağ olun. Diğer arkadaşlarıma da söz bırakmak istiyorum. Ama 14 Mayıs çok önemli. Lütfen unutmayın. Evet Koray kardeşim. siz neler söyleyeceksiniz? Sizin gözünüzden 15 Mayıs nasıl görünüyor? Vallahi az önce Yusuf Başkan dile getirmişti. Altın masanın bir ortak mutabakat metni var. Bu metin özenle seçildi ve bir yıldır da üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların içinde zaten 15 Mayıs'tan sonra yapılacaklar açık açık belli vermiş durumda. Ama 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 100 günde yapacakları var. Evet öncelikle ne lazım bize? Bu ülkeye öncelikle bir adalet lazım. Bakın adalet olmadığı sürece dış sermaye buraya gelip sizin için bir yatırım yapmaz. Ülkenin geldiği durumda da zaten şu anda ekonomi çökmüş durumda. Faizler artmış durumda, enflasyon yükselmiş durumda. Siz ne derseniz deyin bütün veriler tavan yapmış durumda. Onun için ülkenin bir an önce normalleşip adalet sistemini yerine getirmesi gerekiyor. Adaleti yerine getirdikten sonra zaten her şey zaten yerli yerine oturacaktır ve ülke temel değerlerine tekrar kavuşacaktır. Az önce başkan da belirtti. Toplumun zaten ruh hali gayet bozuk bir şekilde devam ediyor. Malum depresyon ilaçları artmış durumda, boşanmalar artmış durumda. İnsanlar mutsuz. Yani öncelikle bunu tartışmamız gerekiyor. Neden mutsuz insanlarımız? Evet bu sosyoekonomik yanları var, farklı yönleri var. Hepsi tek tek incelenmeli diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi 15 Mayıs'tan sonra 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Köşkü'ne çıktıktan sonra zaten ilk 100 günde yapacaklarını zaten belirttik. Vaatlerinde de var. Ortak mutabakat metninde zaten tek tek açıklandı bunlar. Adalet geldikten sonra zaten her şey yerli yerinde olacaktır. Ülkeye bir güven de gelecektir. Güven gelince yabancı sermayede istediği zaman istediği zemini bulacaktır. Güven ortamında da insanlar rahat rahat çalışacaktır. Yapılması gereken çok işimiz var. Adaleti getirdikten sonra tabii ki önceliğimiz eğitim sistemi. Toplumun kaybettiği bir değer var, aile yapısı var. Aile temel değerini tekrar kazanması gerekiyor bu toplumun. Daha sonra eğitim sistemini geliştirmemiz gerekiyor. Zaten sistemimiz 1 artı 5 artı 3 artı 3 şeklinde devam edecek. Önceki sisteme dönüş yapacağız tekrar. Nasıl anlayamadım? Bir kere daha o bir artı. 1 artı. bir artı 5 artı 3 artı 3 şeklinde devam edecek. Yani bir ana sınıfı 5 yıllık ilkokul dönemi, 3 yıllık ortakul ve 3 yıllık da lise dönemine dönüşecek. Bu sistem döndükten sonra zaten Türkiye daha rahat olacağını düşünüyorum ama eğitim sistemimize tabii gençlerimize daha çok önem vermemiz gerekiyor. Özellikle ara eleman sıkıntısı. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi ara eleman sıkıntısı. Ara eleman yok artık yani bakıyorsunuz Hiçbir meslek grubunda da yok. Türkiye'nin hızlı bir şekilde ara elemanla ilgili bir proje geliştirmesi gerekiyor. Bu projelerde zaten bu metinlerde var zaten. 6 tane genel başkanın ortak çalışmalarında var. Bunlar gerçekleştirilecek. Teşvikler gerçekleştirilecek. Dediğimiz gibi tarıma çok önem vermemiz gerekiyor. Ama bundan daha önemlisi ülkenin bir su problemi var. Bakın bizler hep şeyden bahsettik, adaletten bahsettik, ekonomiden bahsettik. Ama bu ülkenin bana göre en büyük... Ee, sorunu su sıkıntısı. Su sıkıntımızı ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Evet üç tarafımız denizlerle çevrili ama e, ülkede çok büyük bir kuraklık dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Göllerimizin çoğu kurudu zaten. Ee, ırmaklarımız nehirlerimiz akmıyor artık. Dikkat ederseniz bu, bu yörede işte bir e, Gediz Havzası var, e, Gediz Çayı var, Menderes var, Küçük Menderes, Büyük Menderes var. Artık Büyük Menderes'ten su, su yok yani. Evet. Yani bunlar çok önemli. Tarıma öncelik vermemiz gerekiyor, hayvancılığa öncelik vermemiz gerekiyor. Anadolu zaten tarım ve hayvancılıkla geliştirilebilecek bir coğrafya. Bu coğrafyada işte son pandemi döneminde yaşadık. Tahıl üreten bir ülkeden, tahıl ithal eden bir ülkeye dönüştük. Yani televizyonlarda, canlı yayınlarda işte gemiler gelecek ve tahıl gelecek diye sevindik. İnsanlarımız sevindi. Bu hale geldi bu ülke. Bu ülkenin hızlı bir şekilde ben yükseleceğini düşünüyorum 15 Temmuz'dan sonra. Şı pardon, Temmuz'u zaten hepimiz ağzımıza bugün çok diledik. 15 Mayıs'tan sonra inşallah bu ülke daha güzel günlerini yakalayacaktır diye düşünüyorum. Ben de çok uzatmadan sözlerimizi işte Gelecek Partisi, Milletikantikası'nın il başkanından Safiye Hanım'a. Zaten sizi söylemeden ben kendilerine uzatacağım. Evet, buyurun. Yani başkanlarının da söylediği gibi zaten yol haritamız hazır. Yani ilk günde ve parlamenter sisteme geçiş dönemine kadar yapılacak her şey hazır durumda. Biz de bütün il başkanları olarak ya da işte genel başkanlarımız olarak zaten yapılacakları iller bazında da bize de bazı görevler düşecek. Bunu en şeffaf şekilde yönetim şeffaf olacak. Biz de aynı şekilde buna destek vereceğiz herkes bir bir en azından nereye ne harcama yapıldığını Kemal Bey hep söylüyor. Bütün her yerde açık. Yani harcamaları şeyleri, şeffaf bir şekilde açıklanacağını söyleniyor. Şu an e, devlete baktığımızda harcamaların nereye gittiğini görmüyoruz. Deprem bölgesindeki insanların hala gerçekten çok büyük ihtiyaçları var. E, ben öncelikle bunların çözüleceğine inanıyorum. Kemal Bey de bunu söylüyor. İşte insanlar evini kaybetmiş. Hala insanları borçlandırıp Ev verileceğe, ev yapılacak, ev verileceğe söyleniyor. Ee, Kemal Bey bunların hiçbir şekilde ücret alınmadan ki olması gereken de bu. Hani bir devlet olarak yapılması gereken bu. Orada insanlar hala açlıkla uğraşıyor, hala kalacak yerleri yok ve öncelikle bunların çözüleceğine inanıyorum ve yapılacağını da biliyorum. Yani e, eminim ki her şey çok daha düzenli ve açık bir şekilde yapılacak Hı. ve en kısa zamanda ülke çok daha güzel yerlere geleceğine ben inanıyorum. E, soğan e, 30 liraydı. İbrahim Bey e, Sayın Başkan 25 liraya düştüğünü söyledi. Ya da Ekrem abunu söyledi. Liraydı. 15 Temmuz'dan sonra, mi? <gülüyor> evet, evet, Mayıs 15 sonra evet. mutfak nasıl olacak? 15 Mayıs'tan sonra mutfak nasıl olacak Safiye Yani Millet ittifak iktidarı ile yani, o, o tarihten sonra dedikleri gibi tarıma yatırım yapıldığı zaman insanlar gerçekten tarlalarını ekmek için mazot bulamıyor. Ya da mazot alacak parayı bulamıyor. Yani gübre atacak onun parasını bulamıyor. Yani bu destekler verildiği sürece, zaten tarıma yatırım yapıldığında köydeki insanlar da kalkınacak. Şehirde de biz daha uygun fiyatlara meyve ve sebzelerimizi alabileceğiz. Evet. Yani hayvancılık dediğimiz gibi et 300 lira, 400 lira bandında birçok eve şu anda et bile girmiyor. Yani tavuk alırken de insanlar düşünüyor. E, hayvancılık kalkınırsa insanların en azından et alma olasılığı ortaya çıkacak ama... Tabii dediğim gibi bir günde bir sihirli bir deneyimiz yok bunları değiştirebilecek ama Ya o tarihten, ya, o tarihten itibaren tarihten nasıl, nasıl olacak? Itibaren her şeyin o anlamda. Önümüzdeki yıl içerisinde her şeyin düzene geleceğine, bir güven geleceğine ben inanıyorum. Evet. evet son sözlerinizi uşaklılara, izleyicilerimize, seçmenlere mesajlarınızı da alalım 14 Mayıs'la ilgili olarak. Özellikle 14 Mayıs seçimleriyle ilgili. Olarak. Ya biz millet ittifakı olarak zaten yapılan yapacağımız her şey ortada. Yani gayet şeffaf bir şekilde yapacağımız her şey açıklanmış durumda mutabakat metniyle. ve ee, insanların artık bize inanıp ve bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Artık insanlar özgür düşüncelerini açıklayabilmesi gerekiyor ve bu yüzden de bütün uşa kalkını öncelikli 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Bey'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye çağırıyorum. İnşallah e, ayın 15'inde, 14'ü gecesi de e, biz Millet İttifakı olarak iktidara geleceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, Koray evet, Bey. Yorulmuş bir AK Parti iktidarı var. 21 yıllık bir süreç var. Bu süreçten sonra 14 Mayıs günü bizler Millet İttifakı bileşenleri olarak 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı yapacağız. Benim inancım bu doğrultuda. Tüm halkımıza, tüm vatandaşlarımıza, tüm uşaklarımıza da e, dediğim gibi her zaman bu söylemi söylüyorum zaten. Sandıklarına sahip çıksınlar. Sandık çok önemli. Islak imzalarımızı zaten biz toparlayacağız, toplayacağız da. Bu evet. konuda zaten sandık güvenliğimizi geliştiriyoruz zaten. Ve bitmiş, hepsi bitmiş durumda. E, hukukçularımız hazır, sandık sorumlularımız hazır, birleşimcilerimiz hazır. Bizlere inandık. Halkımız da inansın bize. İnşallah 15 Mayıs günü yeni bir Türkiye'de, yeni bir Cumhurbaşkanı, 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya'ya göndereceğiz. Bizler de yeni bir Türkiye'de normalleşme adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben daha önce de bir sözüm vardı, bir programda da söylemiştim kaybedenin olmadığı bir Türkiye'den bahsetmiştim. O gün. Kaybettiklerini düşündüğümüz AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın yanlarına gideceğim. Çaylarını içeceğim. Onlara kaybedenin olmadığını söyleyeceğim. Çünkü bu topraklarda beraber yaşayacağız. Beraber yaşamaya devam edeceğiz. E, bu memleket hepimizin. Onun için e, el birliğiyle nerede hata yaptıysak o hatalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Ve önümüze bakacağız. Çünkü... Çankaya vurgusunu sürekli Çankaya vurgusu yapıyorsunuz. E, bütün il başkanları neredeyse. Evet. Niçin buna ihtiyaç duyuluyor Çankaya vurgusunu? Çünkü bakın bizler e, Yani saraylarda yaşayacak bir toplum değiliz. Ama işte tek adam Rejimi, öyle söyleyeyim ben size bunu Bu topluma uyan bir şey değil. E, uygulama değil. Çankaya Köşkü dediğimiz e, Normal oturduğumuz bir konak Evet saraylarda oturduğun insanlar işte gördük, yaşadık bunu. Orta da çok gördük. Öncesinde de gördük. Osmanlı döneminde de gördük. Evet, padişahlarımız da vardı. Ama hep bir çöküş dönemi yaşanmıştır. Çünkü söz sahibi her zaman için halk olmalıdır, millet olmalıdır. Milletin sözü gerçekleşmelidir burada. Yani birileri e, işin kaymağını yerken, birileri de aşk alıyorsa bunu evet. her zaman için sorgulamamız gerekiyor. Çankaya Köşkü, Çankaya Söyleme buradan gelmektedir. Çünkü hepimizin ortak bir şekilde, ortak söylemlerle hareket edip hepimizin eşit bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiyim ben. Onun için Çankaya Söylemi çok önemlidir. Çankaya Köşkü de bizim için çok önemlidir, değerlidir. Önceki Cumhurbaşkanlarımız hep oradan geçmiştir. Hep oradan ülkeyi yönetmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı yapmışlardır. Adı üstüne Cumhur'u reistir. Halkın reisidir, halkın babasıdır. Babası olmak zorundadır. Sadece bir kısmın değil, Tüm Anadolu'da yaşayan, coğrafyada yaşayan insanların babası ve reisi olmak zorundadır. Evet. Ben de sözlerimi böyle nokta alıyorum. Ve bizlere de tekrar bu imkanı sağladığınız için de çok çok teşekkür ederim. E, İbrahim Bey'den devam edelim. E, son sözü duayen ne bırakacağım. E, siz neler söyleyeceksiniz İbrahim Bey? Şimdi e, ben öncelikle... Gelecek Partisi İl başkanımız Safiye Hanım deyip konuya deyip onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, Cumhurbaşkanımız depremde evlerini kaybeden vatandaşlara uygun taksitlerle ev alabileceğini söyledi. Ee, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da anayasadaki an maddeden bahsederek, ''Bu evleri biz size ücretsiz vereceğiz.'' dedi. Benim aklıma şöyle bir soru işareti takıldı. Malum bir iki gün önce sosyal medya hesaplarında e, daha önce AK Parti'ye Tayyip abi dediği ki bir kişi, yani Tayyip Bey e yakınlığıyla bilinen Tayyip evet. abi dediği bir kişi Antalya Havalimanı'nda 1 milyar doları Tayyip abisinin nasıl cebe indirdiğini anlattı. Benim tabii buna bir iddia. Yani tabii bir şöyle iddia tabii ama tarafı şöyle, tarafı de bir var, bir şey şöyle de bir şey var. E, şöyle de bir şey var. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çıkıp meydanlarda, her gün meydanlarda, ya böyle bir şey yok, böyle bir iftira atıyorlar, bunun hasta hastarı yoktur gibi herhangi bir cümle kullan. Eğer böyle bir şey yoksa ki inkar etmedi, varsa benim aklıma şöyle bir soru işareti geliyor. 11 tane ilde meydana gelen depremde yapılacak toplu konutlar, yapılacak olan ihalelerde ne kadar pay Recep bey yani Cumhurbaşkanı'na düşecek? Tabi bu benim kafamda. Böyle bunu bir sormak istiyorum. Eğer böyle bir şey yoksa çıksın o zaman. Desin ki ben böyle bir parayı cebime indirmedim. Böyle bunlar asılsız iddialardır. E burada da bizi aydınlatsın. Çünkü neden? E, biz Kemal Bey'in kazanacağına inanıyoruz. Aksi bir durumda oldu ki Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı Ben yani tekrar güvenmem lazım. Bu benim e, Cumhurbaşkanımız olan güvenimi tamamen gitti Bakın Kemal Bey 418 milyar dolardan bahsediyor. Türkiye dışına kaçırılan. E demek ki bu paraların nasıl kaçırıldığı da artık ayağın benim ortaya çıktı. Ben ondan dolayı bu konuya bir açıklık getirmelerini istiyorum. Son olarak da e, zaten il başkanlarımız seçmenlerimize gerekli açıklamaları yaptı. Ben de şöyle bir şekilde son sözlerimi söylemek istiyorum. Gelin sevelim tüm insanlığı. Yüreğe set vurmak kimin haddine? Kaldıralım kini ve düşmanlığı. Yüreğe set vurmak kimin haddine? İnsanlık namına umut olalım. Yaratan emretmiş kardeş olalım. Mevlana'dan, Yunus'tan öğüt alalım. Yüreğe set vurmak kimin haddine? Gönüle kurulan hudutlar niye? Harcadıkça artan, sevgin, sermaye. Kardeşlikten, hoşgörden alalım paye. Yüreğe set vurma kimin haddine? Kürtmüş, Arap'mış, Çerkez'miş, Laz'mış bunlar hep zenginlik. Bir olup yaşamak en büyük zenginlik. Eti tırnaktan ayırmak olur hainlik. Yüreğe set vurma kimin haddine? Dünya perişan, umutlar ölü. İslam'dır bu hanın can veren gülü, sevgidir tevhidin, inan ki yolu yüreğe sef vurmak, kimin alp? 85 milyon olarak biz 65 milyon seçmenimizin tüm oylarına talibiz. 65 milyon ben inanıyorum %50 artı 1 değil %60'lara varan bir oranla Cumhurbaşkanımızı seçeceğimize inanıyorum. Ve 15 Mayıs günü de zaten bu ülkede kardeşliğin ve beraberliğin temellerini atacağınıza inanıyorum. Ben e, sizlerin aracı, sizlere de tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, bizi Uşak ve tüm Türkiye'ye ulusal lavalı bizleri duyurduğunuz için e, Egem TV ve ailesine e, yayın hayatında da başarılar diliyorum. Biraz önceki konular İbrahim Bey'in şahsi düşüncesi ve evet, evet, henüz bu konular bir iddia ya. seviyesinde yargıya intikal etmiş ve yargı kararına bağlanmış bir konu yok. Onu da belirtmek isterim. Tabi iddia yani. iddia atıldı ortaya Hı -hı. ama iddia inkar eden bir şey de yok. henüz evet. yani yayınlanmadı yani. Onun için ben. Anladım. Evet. Anladım. Evet Ekrem abi son sözler sizin. Duayen olarak buyur. Teşekkür ederim. Değerli Efşenlerim benim bazen caddeye çıktığımda bazı arkadaşlarım diyor ki işte sen burada ne işin var? Size şimdi anlatacağım çok acı bir hadise. Bayramda evde otururken fotoğrafları böyle gezdiriyordum. WhatsApp üzerinde Sinan Ateş'in kızlarını gördüm. Ve ağladım. Gerçekten ağladım. Bugün bir ülke ocakları başkanı bilim adamı akademisyen öldürülüyor bu ülkede. Her türlü yetkisi elinde olan bir cumhurbaşkanı ve onu destekleyen Milliyetçi diyen bir yardımcısı ismini de söylemek şey değil ama yine bir söyleyelim. Sayın Bahçeli, hala bir bas sağlığı dilemekten bile aciz, hala Sinan Ateş'in katilleri bulunamadı. Ama meydanlarda sizin solcu dediğiniz, sizin işte HDP ile beraber dediğiniz, o yürekli adam, o Kılıçdaroğlu Sinan Ateş'in katillerini bulmazsam, hesabını sormazsam namerdim diyor. Ben de onun için millet, bu Millet ittifakının içindeyim. Onun için bu ittifakla beraberim değerli arkadaşlarım. Benim içim kanıyor. O çocukları görünce gerçekten içim kanıyor. Bizler bu memleketin evlatlarıyız. Hepimiz bu ülkedeyiz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Biz Suriyeler gibi ülkemizi terk edemeyiz. Değerli hemşehrilerim. Biz istiyoruz ki gönlümüz şunu istiyor. Dördümüz bu masada otururuz. Ayrı ayrı siyasi görüşlerdeyiz. Kol kola, düğüne gider, bayrama gider gibi güzel kıyafetlerimizi giyelim. Gidelim oyumuzu kullanalım. Hepimiz ayrı ayrı siyasi partilere oy verelim. Ama ayrıştırmayalım, ayrılmayalım değerli arkadaşlar. Bu vatan bizim. Hani diyorlar ya bu vatanı bölecekler. Biz bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Beyler bu vatanı hiç kimse bölemez. Kolay kurmadık biz bunu. Mustafa Kemal kolay kurmadı. Bizim dedelerimiz, atalarımız Çanakkale'de boşuna ölmedi değerli arkadaşlar. Vatanı bölmek o kadar kolay mı? Türk milletiyiz biz, Türk'üz. Hiç kimse bu vatanı bölemez. Merak etmeyin değerli arkadaşlar. Siz de kuatmak istiyorlar. Bakın, 2019 mahalle seçimlerinde de bunları size anlatmak için çok uğraştım. Beka sorunu var, beka sorunu var dediler. Hangi kahveye gitsem işte biz oy vereceğiz ama beka sorunu var. Ne oldu değerli arkadaşlar? İstanbul'u İmamoğlu kazanınca, Ankara'yı Masur Yavaş kazanınca beka sorunu mu çıktı ortaya. Daha güzel yönetilmedi mi? Bakın size bir şey anlatacağım. Bunlar niçin böyle söylüyorlar? İstanbul Belediyesi'nin Ekrem aldığında bunların birçok açıkları meydana çıktı. İki tane basit örnek vereceğim size. Şu an İstanbul'da milletvekili adayı olan bir kişi ismini şu an söylemeyeceğim ama yurt dışına gönderilip 10 bin dolar burs veriliyor. 10 bin dolar bursla Amerika'da okuyor ve tekrar bugün İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan milletvekili oluyor. Bir başka kişi hiç Türkiye'de yaşamadığı halde, hiç Türkiye'de oturmadığı halde bunları internetten bakıp inceleyip isimlerini bulabilirsin. İstanbul Belediyesi'nde işçi gösteriliyor. Ve bu şahıs 10 gün İstanbul Belediyesi'nde çalışmış, göründükten sonra yurt dışına gönderiliyor. Siyasi eğitim almak için yurt dışına gönderiliyor. Ve bu arkadaşa, bu kişiye 200 bin dolar... Bu 200 bin dolar 400 milyar lira bugünkü parayla değerli arkadaşlar 400 milyar. Bunlar öyle hani ilk tarafılan İstanbul'un belediyesinin sitesine girerseniz açarsanız görürsünüz evet. 400 milyar dolar. Şimdi benim kardeşim, benim uşaklım, benim hemşehrimin çocuğu, dört yüz lira burs almak için dört kere taklatıyor. yok. Çocuklar burs arayıp bulamıyorlar arkadaşlar. Yazık değil mi bizim paramıza? İşte biz onun için Millet ittifakı olarak on dört Mayıs'ta sizin oylarınıza bunun için talibiz değerli arkadaşlarım. Biz soymayacağız, soydurmayacağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Dürüst lider Kılıçdaroğlu'nun arkasında dimdik duracağız. Sizlerin de oylarına talibiz. Bu memleket bizim değerli arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum biraz önce de söyledim. Bu ülke zengin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Kimse hiç bize bir şey yapamaz. Ne ekonomik olarak yapabilir ne de silahla yapabilir. Türk'ten dünya çekilir ama bizim geçmişte bir saygılığımız vardı. Dış politikada bir saygılığımız kırmızı çizginiz vardı. Biz konuştuğumuzda Musul Kerkük'te ses çıkmazdı. Herkes susardı. Ama bugün dünyada bir saygınlığımız kalmadı arkadaşlar. Bakın biz son yıllarda toprak kaybeden bir ülke olduk. Toprak kazanan diye. Cumhuriyet tarihini ilk defa toprak kaybetti. Nerede diye soruyorsunuz belki şimdi bana. Suriye'de Süleyman Şah türbesini kaybettik. Orası Türk toplarıydı değerli arkadaşlarım. Orası bizimdi. Bizim askerimiz vardı orada. Ne yaptık? Türbeyi nereye kaçıracağımızı şaştık. Nereye koyacağımızı bilemedik. İşte ülke bu hale geldi bir arkadaşlar. Evet. Onun için biz Millet ittifakı için bir aradayız. Bu zamanı bana tanıdığı için Egem TV yöneticilerine, Egem TV sahiplerine hepinize teşekkür ederim. Uşaklılara da buradan tekrar selamlarımı sunuyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta bizim de olursunuz. Biz hepimiz kardeşiz. 15 Mayıs'ta hepimize bahar gelecek. Hepimiz kucaklaşacağız. Safiye Hanım'ın dediği gibi başkanımı. Herkese gül dağıtacağız. Bizim hiç kimse düşmanımız da değil, hasmımız da değil. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ederim. Ee programımızın da sonuna geldik böylece bir seçim özel programı böylece sona erdi. Konuklarımız Millet İttifakı Uşak il başkanlarıydı. Saadet Partisi Uşak il başkanı İbrahim Dağgezem bu defa doğru söyledim. Demokrat Parti Uşak il başkanı Ekrem Ceylan. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak il başkanı Koray Akgün. Ve Gelecek Partisi Uşak İl Başkanı Safiye Ayyıldız. E, Deva Partisi İl Başkanımız e, kendi özel işleri nedeniyle biraz erken ayrıldılar programdan. Yusuf Burak, Erol birazcık erken ayrılmak zorunda kaldı. Evet böylece e, programımızın sonuna geldik. Seçimlere artık 5 gün kaldı. E, bundan sonra karar e, seçmenin, karar yurttaşın e, bir başka programda... Hoş, e, Birlikte olana dek hoşça kalın ama bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Savaşa gitmiyoruz, sadece seçime gidiyoruz.